Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok pratik bir makarna salatası yapacağız. Malzemeleri hem az hem de çok çabuk bir şekilde oluyor ve mükemmel de lezzetli. Günlerinizde ya da sofralarınızda alternatif bir seçenek olarak kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak tavuk kullanabilirsiniz. Benim şu anda hindim var. Hindimle yapacağım. Bir su bardağı kadar kornişon turşum var. Bir su bardağı mısırım var. Yarım pakette makarna mevcut. Öncelikli olarak hindimi suyumun içine atıyorum. Ve bunu güzelce kaynatacağım. O arada da makarnamı tenceremin üzerine ilave ediyorum. Yarım paket kullanacağım. Küçük makarna kullanacağım. Kettle'da kaynamış suyumuz varsa direkt üzeri geçene kadar kaynamış suyunu döküp makarnamı da Ateşe koyuyorum hemen. Evet arkadaşlar makarnam haşlandı gördüğünüz gibi soğudu da güzelce. Şöyle hindimi de dittim. Hemen makarnamın üzerine döküyorum. Ardından salatalıklarımı. Az gelirse ilave de bulunabilirsiniz. Bezelye falan seviyorsanız onları da ilave edebilirsiniz. Mısırlarını da koydum. Şöyle kavanozlarda mayaladığım yoğurdumu gördüğünüz gibi şöyle gayet güzel bir şekilde mayalanmış. Hemen bölüp ilave ediyorum şöyle dikdörtgen. Bir Biraz daha. Ardından şöyle bir kaşık dolusu mayonezimi bunları güzelce karıştıracağız. Şöyle güzelce karıştırdım her şeyi. Mısırlarımda, salatalıklarımda gayet bana yeterli turşum yani. Son hali bu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.